Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu video gerçekten önemli bir video çünkü e, bu bizim 100. videomuz arkadaşlar. E, 100. video değil, aslında daha önceden yüz e, olmuştu ama e, şöyle mesela bazı e, sistemlere güvenmediğim için yayın esnasındayken daha e, videoyu kaldırdığım oldu ya da Vazgeçtiğim oldu hatta üstünde çalışıp videosunu Saatlerce hazırlayıp sonra e, Ufak bir e, Sıkıntıda hemen e, Kenara attığım oldu yani hiçbir şekilde kimsenin üzülmesini e, Para kaybetmesini istemedim arkadaşlar Bunu hiçbir zaman istemem e, Tanıttığım bütün sistemlerde her zaman söylüyorum Yani eğer ki gözünüz kesiyorsa Girebilirsiniz gözünüz kesmiyorsa Uzak durun arkadaşlar e, Şimdi Yakın zamanda e, Takipçi sayımız Belirli bir sayıya geldiğinde e, çok güzel e, ödüller dağıtacağız arkadaşlar. E, geçen sefer dağıtmıştık. Aradan e, bir hafta falan geçti hemen hemen. E, o şekil bir dağıtma olacak. Yani böyle herkese 3-5 tane TRX falan gibi bir şey değil yani. E, güzel ödüller olacak. E, şimdi arkadaşlar e, fazla detay vermek istemiyorum. Bunlar sürpriz olsun. Bugünkü sitemiz miningtrx.vip arkadaşlar. Şimdi buraya nasıl kayıt olacağız? Kayıt aşaması şu şekilde. Buraya e-posta şifre ve şifrenin tekrarını girebilirsiniz arkadaşlar. Artık bu şekilde söyleyeceğim. Çünkü iki şifre aynı arkadaşlar. Sadece bu para çekerken lazım oluyor. Buradaki koda hiç karışmayan arkadaşlar. Sonra kaydol kısmına basacaksınız. Bakalım nereye gidiyormuşuz. Sitenin içerisine geldik arkadaşlar bakın burada bize oranları vesaire hepsini anlatıyor siz bunlara detaylı bir şekilde bakarsınız zaten ee, Ayrıca bu videonun e, aynısı Kripto Medda kanalına da olacak arkadaşlar lütfen oraya abone olmayı unutmayın kendinizi belli edin arkadaşlar ee, Şimdi Burayı kapatayım ben e, her zaman söylediğim gibi burası dil bildirim ve müşteri hizmetleri para e, yatırma çekme linkinizi paylaşabileceğiniz yer takım burası uygulamayı indirebileceğiniz yer ve burası çıkış arkadaşlar e, iki ayrı cüzdan var burada bir temel birisi promosyon promosyonda ne kadar olursa olsun çekebiliyorsunuz hemen arkadaşlar bilginiz olsun aşağıda da küresel ortakları varmış. Binance vesaire Bunları kontrol edersiniz. Ticaret kısmına girdiğimizde arkadaşlar Bulut madenciliği %6 ile çalışıyor burada. Ee, şimdi paketlere baktığımızda bunlar VIP üzeri çalışıyor arkadaşlar. Yani çok e, aslında e, anlamıyorsanız bu taraflara hiç e, bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. E, bilen arkadaşlar zaten bu olayları bildiği için e, ne yapacağını biliyor. Ama orası biraz karmaşık olduğu için e, onu anlatmak için ayrı bir video lazım arkadaşlar. Yani biraz karmaşık bir sistem. O yüzden bizim yaptığımız en basit e, şu olacak. Biz buraya örnek veriyorum. İşte ben birazdan yatıracağım. E, buraya para yatıracağız ve günlük ne kadar çekebiliyormuşuz? Mesela ben e, 20 adet yatıracağım. Günlük ne kadar çekebileceğim? Siz e, ne kadar yapacaksanız onun üzerinden hesap yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu para yatırma kısmına basıyorum. Buradaki adresimi arkadaşlar bakın alıyorum buradan. Burası temel hesap. Sonra Binance'a geçiyorum ve Çekme kısmına giriyorum arkadaşlar. Bakın burada da TRX'imizi buluyoruz. Her zamanki gibi. Tc yerimiz zaten seçili olmuş olacak. Buraya adresimizi giriyoruz. Aşağıya da 20 adet yazıyorum. Şimdi ben bunları girdikten sonra yani şu çekme kısmına bastıktan sonra bana doğrulama kodu gönderecek. Onları girdikten sonra e, sitenin içerisine geçeceğim. Ee, ve arkadaşlar geldi bakın bu e, 8888 adet olan uğurlu sayımız bozulmuş oldu. Para yatırma kısmına girip tabi gelmediği zaman şuraya basabilirsiniz ama bazen gelip orada bekliyor. Ama buraya direkt geçti arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi para çekme kısmını kısaca gösterelim. Bakalım ne kadar çekebiliyormuşuz. Para çekme kısmına girdim. Bakın burada 1.14 çekilebiliyormuş arkadaşlar. Yani şöyle hesaplayabilirsiniz. 20 tane yükledik. 1.14 yani 40 tane yüklesek 2. bilmem kaç olacak. 2.28 falan. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın günlük bir şekilde arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Bu miktarı buraya Binance'taki TRC20 TRX adresinizi buraya ve güvenlik şifresini girdikten sonra devam ediyorsunuz ben şimdi Binance'a geçeyim Burada arkadaşlar bakın yatırma kısmına giriyoruz yatırma kısmına girdim TRX bölümüne giriyorum ve buradaki adresi alıp tekrar oraya giriyorum Buraya bakın buradaki miktarı buraya az önce aldığım adresi buraya ve buraya da güvenlik şifresini girdim onayla kısmına basıyorum ve başarıyla gönderildi diyor arkadaşlar. Yani hepsi bu kadar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, lütfen destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Üst üste videolar gelebilir. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum herkese.